Merhaba arkadaşlar. Bu videomda 21 Mart 2023 tarihinde saat 20:20 20 civarında Koç burcunun 0 derecesinde meydana gelecek olan yeni aydan ve burçlara olan etkilerinden bahsedeceğim. Öncelikle takip eden, yorum yapan, abone olan herkese teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Kanala destek olmak isteyenler yorum yapıp abone olup aynı zamanda aşağıdaki katıl veya teşekkür butonundan da. Destek olabilirler. Evet. E, koç burcu. Bahar. E, artık yavaş yavaş. E, baharın gelişi. Ve sıfır derece. E, koç burcu zodyan ilk burcudur biliyorsunuz. Ve sıfır derece. Yani koç burcunun sıfır derecesi tam anlamıyla. Aslında e, astrolojik anlamda da e, bir e, döngüyü tamamladığımız ve sıfır noktasından sıfırdan yeniden başlamaya çalışacağımız bir. E, vurgu işaret etmekte arkadaşlar sıfır derece önemlidir sıfırdan başlangıçları yeni kararları e, üzerimizdeki kiri pası tozu e, silkeleyerek e, yeniden başlamamız gerektiğini gösteren bir semboldür e, koç burcunda meydana geldiği için tabii ki e, bu durum e, ekstra e, güçleniyor ve e, sıfırdan başlayabilmek zodyan bir döngüsünü tamamlayabilmek ve e, aslında astrolojik anlamda e, yeni yılın başlangıcı e, bu Koç'un yeni ayı e, civarında olacak arkadaşlar. Umarım bu bahar ayları bizi iyileştirir, şifalandırır. Her ne olursa olsun umudumuzu e, daim kılar diye e, temenni ederek başlamak istiyorum. Evet, e, Koç Burcu'nun sıfır derecesi dedik. E, ve e, bütün bir zodyak turunun 360 derecelik bir Zodiac turunun tamamlandığı ve hem son hem de başlangıcın işaret edildiği nokta. Demek ki arkadaşlar bu yeni ay ile beraber artık büyük başlangıçlar olacak. Köklü başlangıçlar olacak. Hayatımızda büyük düzen değişimleri olacak. Her ne olursa olsun başlamak zorunda olduğumuz, oyunun devam ettiği, şovun devam ettiği ve yeniden başlama umudumuzun, isteğimizin, Tekrar yeşillenebileceği bir yeni ay olacağını ümit ediyorum. Öyle olacaktır. Burada burada özellikle baktığımız zaman yeni ay haritasını açtığımda terazi burcunun yükseldiğini görüyorum. Terazi burcunun 17 derece civarında bir yükselişi var ve şans noktasıyla tam kavuşumu var yükselen noktasının. Demek ki aslında yeniden şansımızı yakalamak, yeniden başlayabilmek. Ee, yeniden ayağa kalkabilmek ve yeşillenebilmek adına e, şanslı da olacağımız bir süreç. E, bana e, aslında e, bu haritayı açarken şu an e, içimden bir şarkı mırıldanıyorum. Onu anımsattı. E, Levent Yüksel'in Toana şarkısını. İnşallah yine baharlar gelecek, yine umut sönmeyecek bunu anımsattı bu noktaya baktığım zaman ve terazi burcunun yükselmesi tabii ki koç terazi aksının hareketli olması özellikle ilişkiler biz dediğimiz insanlar ve belki de biz dediğimiz insanlardan koparak yeniden ben olarak devam edebilmek veya gerçekten biz dediğimiz insanı diyebileceğimiz insanı bulabilmek ki biliyorsunuz 20 Mart tarihinde de çok özel bir kavuşum olduğundan bahsetmiştim ki 21 Mart'ta bu etkiyi güçlendirecektir. Ee, bahsetmiş olduğumuz tarihler e, artı eksi bir hafta olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. En yoğun etkinin olduğu tarihleri paylaşıyorum. Ee, dolayısıyla hali devam eden Venüs, Juno, Kuzey düğümü kavuşumu etkisi bitmiş değil. Ve A'nın haritasında yani yeni ay anının haritasında baktığımız zamansa 7. eve düşüyor. Yani birlik, ilişki, Ebedi aşklar, ezeli aşklar gerçekten kadersel aşklarında aktif olacağı bir süreç ve bu kavuşumun aynı zamanda Plüton'la da haritanın 4. evindeki Plüton'la da bir kare görünümü var ve Plüton-Eros kavuşumuyla beraber çok yoğun karşı konulamaz durumların yaşanacağını ama beraberinde de birçok düzenin değişeceği ve yıkılacağı süreçlerin tetiklenebilme ihtimalinin de olduğunu görüyoruz. Zaten bahsetmiştim. Lelit de işin içinde. Dördüncü evdeki Pluto bizi konfor alanımızdan çıkarır, memleketimizden çıkarır, yerimizden, yurdumuzdan çıkarır. Bazen boşanmaları, ayrılıkları, bazen evlilikleri getirir ama her ne olursa olsun o yerin sallanması, o köklendiğimiz yerin Yeniden hareketlenmesi e, gerçekten ki bunu deneyimledik. Umarım bir daha deneyimlemeyiz. E, bizi tabii ki rahatsız edecektir. Her ne kadar mucizevi etkiler yaşanıyor olsa da bunları görmemizi zorlaştıracaktır. E, bu etki yani Venüs Juno ve kuzey ayrımı kavuşumu etkisi bu yeni ay ile beraber de devam ediyor. Eğer ilk defa karşılaşıyorsak bir önceki videoyu da dinlemenizi tavsiye ederim. Zaten o videoda sadece bu kavuşumdan bahsettiğim için burada çok fazla uzatmayacağım. E, sıkıcı olmaması adına. Gündemimiz şu anda Koç Yeni Ayı. Evet, e, Koç Yeni Ayı'nın Plasidius yönteme göre e, haritanın 6. evinde meydana geldiğini görüyoruz arkadaşlar. 0 derecede etkili olduğu için. Tabi olsaydına göre 7. evde etkili olacaktır. Ama her ne olursa olsun bir düzen değişimi, yeni bir düzen kurmak, toparlanıp yeni bir hayat inşa etmek. Zaten ne yazık ki ülkemizin büyük bir kısmının böyle bir artık mücadeleye başlayacağı, aslında hayatın yeni yeni fark edilmeye başlanacağı bir süreç, olayın şoku, ee, o yoğunluklar atlatıldıktan sonra şimdi ne olacak şimdi nasıl devam edeceğiz sorusuyla beraber belki de bu koç inayı büyük bir motivasyon getirecektir. Büyük bir cesaret ve başlama gücü getirecektir. Ee, koç burcu cesaret ile ilişkilidir. Ee, adım atmak ve korkusuz olmak ile ilişkilidir. Dolayısıyla e, belki de elinde yanında yurdunda her ne varsa e, onlarla Devam edebilmek de mümkün. Bugüne kadar tutunduğumuz şeylerin e, kaybolmuş olması aslında bizim onlarla var olduğumuz veya e, onlar için yaşadığımızla e, çok da ilgili değilmiş. Bunu fark edeceğiz ve e, yaşam olduğu müddetçe umut vardır. Felsefesiyle ilerlemeye başlayacağız ve burada özellikle arkadaşlar tabii 6. ev işimizi, sağlığımızı, gündelik telaşlarımızı, çalışma koşullarımızı, arkadaşlarımızı gösteriyor olsa da aslında bütün düzen değişimleri 6. evden gelir. Yani evlilik de aslında bir nevi düzen değişimidir ve 6. evin konusudur. Ee, taşınmak da. Bir düzen değişimidir ve altıncı evin konusudur. Çünkü yeni bir şeyleri inşa etmeye çalıştığımız zaman aslında altıncı ev bizim meşgalelerimizi gösterir. Dolayısıyla koç yeni esnasında aslında meşgalelerimizin çok yoğun olacağı ve yeni bir inşa süreci içerisinde olacağımızı söyleyebilirim. ki Plütonun, 4. evdeki prütonun da buna çok güçlü destekleri var. Burada özellikle bu gücü kendimizde bulabileceğiz. Bu cesareti kendimizde bulabileceğiz. Yeniden yuva kurabileceğiz. Yeniden e, bir yere köklenmek için istek ve arzu içimizde doğacak arkadaşlar. Bu etki özellikle bu yeni ayın Neptün'le kavuşumuyla beraber e, gerçekten e, çok da ilahi desteklerin olacağını, e, güzel niyetlerin, yardımların, bize yardımcı olabilecek, bizi destekleyebilecek insanların varlığının ne kadar büyük bir şükür sebebi olacağını da gösteren detayları içermekte. Bu anlamda aslında hiçbir menfaat olmadan destek sağlayan, yardım gönderen insanlar veya ilahi yardımlar, ilahi destekler de açık olacaktır ve bu sıfırdan başlangıç sürecini tetikleyeceklerdir. Evet e, tabi bu yeni ay ile beraber evet Plütonun desteği var, e, güzel etkileşimler var e, ve dahi e, Lilith'in de aslında buraya bir desteği var 10. evden. Yani bir şekilde e, kendi karanlık ve gölge yönlerimizle yüzleşmiş olmanın da kendimizi keşfedip Fark etmiş olmamızın da ve toplum nazarında, insanlar nazarında nasıl gözükeceğimizin aslında çok da bir ehemmiyeti olmadığının ve önemli olan bizim hayatımızın nasıl başlayacağının mühim olduğunu fark ettiğimiz bu anda aslında gölge yönlerimizle yüzleşebilmek ve yeri geldiğinde haksız yeri geldiğinde kötü de olabildiğimizi ki hepimiz oluyoruz ister istemez arkadaşlar. Bunun kabullenebilmek, yani bunun kabulüne geçebilmek bence bu yeni ay ile beraber e, insanların üzerinden büyük bir yük alacaktır diye düşünüyorum. Tabi biliyorsunuz e, Mars uzunca bir süredir ikizler Burcu'nda artık yavaş yavaş Yengeç Burcu'na geçecek. E, ve tabi Yengeç Burcu'na geçtiği zaman da farklı gündemler yaşayacak olsak da ikizler Burcu'ndaki Mars bizim mental sağlığımızı ciddi anlamda zorladı. E, şimdi... Yengeç burcuna geçmeye hazırlanan Mars'ın da tabii ki sıfır derecede bulunan bu koç yeni ayına bir kare görünümü var arkadaşlar. Özellikle artık Mars'ın son derecelerde bulunması ve bu yeni ayın koç burcunun ilk derecelerinde olması. Mars'ın ikizler burcuna geçtiği andan itibaren yaşamış olduğumuz gündemlerde büyük bir öfke patlaması yaşayabileceğimiz, büyük bir tartışma ortamı, gerginlik ortamı yaşayabileceğimiz bir süreci de tetikliyor. Mars 9. evdeyken fanatizmi de getirir arkadaşlar. Bu anlamda özellikle siyasetle alakalı konuşmalar, e, inançlar, inançların sorgulanması ki ne yazık ki yani bunları yaşıyoruz. E, insanlar. ...birbirlerinden hınç çıkarmaya çalışıyorlar... ...yaşanmış olan mağduriyetlerin... ...sanki müsebbibi... ...diğer insanlarmış gibi... ...herkesin birbirinden hınç çıkarmaya çalıştığı... ...öfkesini yansıtmaya çalıştığı... ...bir süreçten de geçiyoruz... ...gerçekten depremden daha tehlikeli... ...durumlarda yaşanıyor... Ee, bizzat, bizzat ben de yaşıyorum ee, paylaşımlarımla alakalı insanları uyarmaya çalıştığım veya destek olmaya çalıştığım paylaşımlarda dahi bu tarz e, tacizlere maruz kalabiliyorum ki bu yeni ayla beraber de tabi ki cesaretin, öfkenin ve Mars 8'lerdeki artık o doygunluğun ve doymuşluğun akabinde Bunların yaşanma ihtimali var siyasi görüşlerinden dolayı, inançlarından dolayı, hayat felsefelerinden dolayı insanların artık birbirlerine tahammüllerinin azalacağı bir süreç de olabilir. Bu konuda öfkemizi dizginlemeye çalışmamız çok yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Fikir çatışmaları, fikir tartışmaları, umulmadık haberler, ani gelişmeler. Ee, aniden insanların planlarının hayat programlarının üzerine yapılan kurgulanan senaryolar tabii ki gerginlik yaratabilir arkadaşlar. Ama biliyorsunuz e, Mars'ın Satürn'e güzel bir kontağı var. Yani bir şeyler de inşa ediliyor bir taraftan. Evet, e, umutla alakalı hayat ve yaşama sevinciyle alakalı bir takım zorluklar ve sıkıntılar yaşanmış olsa da bu şekilde de yaşanabileceğini, her zaman mutlu olmamızın da şart olmadığını da aslında biraz e, fark etmeye başladık. Yani kendimizi survive moduna aldığımız zaman da yaşayabiliyormuşuz. Ve aslında bundan önceki yaşantılarımız ne kadar büyük bir nimetmiş. Bunları da fark ettiğimiz bir süreci deneyimledik. Ve deneyimlemeye de devam edeceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet burada yeni ayın Neptünle kavuşum dediğim gibi aslında... Ben hangi yoldan başlamalıyım, hangi şehirde başlamalıyım, kiminle devam etmeliyim, hangi işi yapmalıyım gibi yani bir düzen ve başlatma enerjisi var ama nereden başlayacağım, nasıl başlayacağım, kiminle başlayacağım gibi soruların cevabını bulmak açısından sezgilerinizin çok önemli olduğunu, onların rehberliğinde ilerlerseniz büyük fayda sağlayacağınızı söyleyebilirim. Bununla birlikte tabii sağlık konularında da özellikle... Bir tık daha dikkatli olması gereken bir süreç arkadaşlar. Burada Neptün Mars arasındaki gerilimli açı devam ediyor. Sular, Zehirlenmeler, hava durumuyla alakalı Tuhaflıklar devam edebilir. Bu bağlamda tabii ki Hislerimiz Ve bir tık daha tedbirli olma noktasındaki sezgilerimiz bize rehberlik edecektir. Merkür'ün de e, Koç Yenay ile kavuşum etkisi söz konusu. Demek ki bazı imzalar atılıyor, bazı sözler veriliyor, bazı konuşmalar yapılıyor arkadaşlar. Bu yeni düzen inşası için her birimizin tabii ki farklı farklı alanlarda ve herkes aynı oranda etkilenmeyecektir. E, bu bağlamda artık konuşulması gereken, yapılması gereken, Tartışılması gereken yeri geldiği zaman, çünkü Merkür'ün de Mars'la e, düşük bir orbrada olsa kare görünümü var. Bunlar yapılacak. Bunların kararı verilecek. Ve ruhumuzun rehberliğinde yeni bir rotaya başlayacağız. Sıfırdan e, elimizdekilerle, kalanlarla başlayacağız arkadaşlar. E, biliyorsunuz Mart ortasında Jüpiter-Şiron tam kavuşumu yaşanmıştı. Bu kavuşum hali hazırda etkisini sürdürüyor. Ve... Ee, yeni ay haritasının tam da alçalan noktasında Vestay'la da kavuşumda ee, burada özellikle tabi evlilikler ilişkiler, ortaklıklar noktasında anlaşmalar, sözleşmeler, taahhütler açık düşmanlıklar şansımız olarak gördüğümüz şeylerin arkasından çıkan durumlar e, bağlılık sözü verdiğimiz kişilerle alakalı yüzleşmeler belki de en güvendiğimiz yerden yaşayabileceğimiz yaralanmalar ama eş zamanlı olarak da Farklı bir alandan şifa mekanizmasının çalışması gibi Süreçleri Tetikleyecek Gibi gözüküyor açıkçası Durumlar arkadaşlar dediğim gibi Özellikle venüs kuzey ardımı ve juno kavuşumu da Önemli Bu yeni ay esnasında Uranüs'ün de 8. evin tam girişinde olduğunu görüyoruz vertex noktasıyla kavuşuyor Yani kadersel olarak da aniden bir şeyleri fark etme durumu yaşanacaktır. Biraz olayların şokuna sıcağını atlattıktan sonra profesyonelce yaklaşabilmenin, stratejik ilerleyebilmenin de yolları ve dediğim gibi ilhamları gelecektir. Ki palasında haritanın MC noktası ile en geç burcunda kavuşumda olduğunu görüyoruz. Özellikle ülkeler anlamında profesyonel yaklaşanlar, duygusal tavırlardan uzak duranlar kazanın sağlayacaklardır Ve bizim e, insanların göz önünde ne şekilde gözüktüğümüzle ilgilenip bunun duygusal girdaplarında boğulmak yerine e, doğru olanın ve duyguları çok fazla katmadan aslında e, planını ilerlemenin ne kadar kıymetli olduğunu böyle davrananların olayı dramatize etmeyenlerin kazanacağı bir süreçten de bahsedebiliriz. Evet e, genel anlamıyla haritanın yorumu bu şekildeydi e, adeti bozmayalım. Diğer detaylardan da bahsedelim istiyorum. Evet yeni ayın etkin olduğu sabit yıldıza baktığımız zaman e, kerb sabit yıldız olduğunu görüyoruz. Bu sabit yıldızla beraber e, özellikle e, Merkür ve Mars doğasına, e, doğasında etkili bir sabit yıldızdan bahsediyoruz. Ve biliyorsunuz yeni ayında Merkür ve Mars ile e, gezegensel etkileşimleri var. Yoğun tutkulu e, aşklar, ilişkiler Aldanmalar, aldatmalar, bazen hırs, kibir, ego gibi süreçleri de tetikleyebiliyor arkadaşlar. Reddedilmek, kanmak, kandırılmak, bazen kendini beğenmişlik, duygusal yıkımlar, içgüdüler, istekler. Karşı konulamaz istekler ki daha önceki videomda da bahsetmiş olduğum gibi kaoslu olabilir bir takım kadarsal ilişkilerden bahsetmiştim. İlişkilerde bazen duygusal yıpranmalar gösterebiliyor. Bununla beraber tabii bahsetmiş olduğum maçları da değerlendirecek olursak belki siyasilerle alakalı, hak ve adaletle alakalı da Kibirli davranışlar sergileyen, egosantrik tutumlar sergileyen insanlar tarafından kandırılmış olmanın, kanmış olmanın e, vermiş olduğu öfke e, ve hırs da aslında bu yeni ile beraber tetiklenebilir dediğim gibi e, bu tarz tartışmaların da yapılabileceği e, ve birçok evlilikte sıkıntıların yaşanabileceği tutkulu aşkların kadersel aşkların ne yazık ki bir düzeni bozabilecek şekilde insanların hayatına girebileceği dinamikler de var ama dediğim gibi sıfırdan başlangıç açısından da oldukça büyük bir şans getirecek arkadaşlar bu yerleşim tabi sabit yıldızlarda orp farkı bir derecedir dolayısıyla hepinizin haritasında bu sabit yıldız bu şekilde çalışmayacaktır bu yoğunlukta çalışmayacaktır arkadaşlar. Şimdi sabiyan sembollerine baktığım zaman, yeni ayın sabiyan sembolüne baktığım zaman, denizden henüz çıkmış bir kadın ve bir fok onu kucaklıyor. Bu sembol aslında bir şeyleri arkada bırakmanın, yeni bir anlayışın, yeni bir farkındalığın, yeni bir vizyonun, yeni bir başlangıcın işaretini gösteriyor. Yani denizden ve okyanustan henüz çıkmış bir kadın ve bir fok onu kucaklıyor. Yani yeni bir dünyaya doğmanın aslında sinyallerini veriyor arkadaşlar. Ee, bununla beraber aslında bu yeni ortaya çıkan şey her neyse. Ee, beraberinde gerilim ve kaos getiriyor olsa da bunun bir şekilde memnuniyetle karşılanması ve büyütülmesi gerektiğini e, gösteriyor. Yeni bir potansiyel, yeni bir enerji, yeni bir yaşam enerjisi ortaya çıkıyor e, ve bununla beraber e, sizi yine artık beslemeyen yetersiz gelen ki seles de zaten karşıt açısı mevcuttu durumlardan çıkıp o yeni fırsatın o yeni doğan güneşin peşinden koşmanın kıymetli olduğunu gösteriyor. Ee, dişil enerji ile alakalı, tabi okyanustan çıkan bu kadın sembolizması ile beraber, e, dişil enerjinin ön plana çıkması, e, tezahür etmesi, yeni bir döngünün başlaması, ilk bahar ve son baharın başlangıcı zaten Koç Burcunun e, bu derecesi ve eski derileri dökmek, deri değiştirmek, kabuk değiştirmek, yepyeni bir varlık alanına, hiç tanımadığımız bir varlık alanına, alanına duyulan güveni ifade ediyor. Ve Önceki yaşam e, ve bundan önceki e, aslında niyetler ve tekamüle hizmet edebilecek yeni bir e, varoluşa geçmek için artık e, yükleri bırakmak anlamına gelen bir sembolizmayı da işaret etmekte arkadaşlar. Evet koç yayın ayının genel etkileri bu şekildeydi. Umarım e, güzel başlangıçlar. Güzel ve mutlu haberler alırsınız. benimle de paylaşırsınız yorumlarda paylaşabilirsiniz Instagram hesabından da yine yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi bakalım burçları neler bekliyor ama şunu da belirtmek isterim burçlara başlamadan önce. Sıfır derece koç burcunda meydana geldiği için arkadaşlar hangi evinize düştüğünü kontrol edin. Eğer emin değilseniz bir önceki burcu da dinleyin. Yani yükselen burcunuzdan bir önceki burcu da dinleyin. Ve kendi yükselen burcunuzu da dinleyin. Çünkü ev bazında değişimler söz konusu olabilir. Dedikten sonra hemen koç burcuyla başlamak istiyorum. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Burcunuzda meydana gelen bu yeni ay ile beraber artık küllerinizden doğuyorsunuz. Ve sıfırdan yeniden bir başlangıç yapıyorsunuz. Hayatınızın birçok alanında aslında radikal kararlar almaya zorlayacak bir süreçten geçtiğinizi ifade edebilirim. Çok hızlı karar alacaksınız. Hızlı hareket edeceksiniz ve bazı tartışmalar, gerginlikler yaşansa da artık uzun zamandır yakın çevrenizin üzerinizde oluşturmuş olduğu baskından sıyrılarak hayatınız için önemli ve size iyi hissettirecek o cesur başlangıçları yapacaksınız gibi gözüküyor. Özellikle şanslı ortaklıklar ve birliktelikler adına da kısmetler olacak gibi gözükmekte. Güzel bir yeni ay süreci diliyorum sizlere. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Boğalar ve yükselen Burcu Boğa olanlar. Koç burcunda meydana gelen bu yeni ay haritanızın 12. evinde etkili olacak. İçsel bir uyanış, büyük bir farkındalık. Büyük bir ışık yanacak sanki beyninizde. Belki bir takım kayıplar, bir takım sıkıntılar, zorluklar ve kontrol dışı olaylar yaşadınız geçtiğimiz süreçte. Her ne olursa olsun anka kuşu gibi küllerinizden doğarak yeniden başlama cesaretini gösterebileceğiniz muhteşem bir yeni ay olacağını düşünüyorum. İçinizdeki o gücü, o potansiyeli aslında ortaya çıkaracak bu etki ve varlığınızın, aslında en büyük gücünüz olduğunu fark edeceksiniz. Mali anlamda riskler almamaya çalışın sevgili boğalar. Güzel bir yeni ay süreci olsun diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler, burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. Koç burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 11. evinde etkili olacak. Burada özellikle büyük bir umut, büyük bir başlangıç, büyük bir proje ve hayatınızın ilerisi için aslında sizi cesaretlendirecek bir motivasyon kaynağı karşınıza çıkıyor. Bir umudun, bir hayalin, bir hedefin peşinden ilerlemek isteyeceksiniz. Artık ruhunuzun götürdüğü yere ulaşmaya çalışacaksınız. Bu bağlamda özellikle yeni bir çevreye dahil olmak, yeni bir sistem içine girmek, belki yeni bir dostluk, arkadaşlık veya arkadaşlarınızın, dostlarınızın desteği de Kıymetli olacaktır. Mars'ın e, burcunuzda yaratmış olduğu tahribat e, hayli sizi zorladı geçtiğimiz süreçte. Işte. E, ciddi anlamda sınavlar verdiniz hayat ve yaşam enerjinizle alakalı. Şimdi artık e, o yaşanmış olan sıkıntıların bir motivasyona dönüşmesiyle beraber öfkenizin de belki e, yaşam enerjisi olarak karşınıza çıkacağı bir süreç aktif olacaktır. Hızlı başlangıçlar sizi bekliyor. Güzel bir yeni ay süreci olsun dilerim. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. Koç burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 10. evinde tepe noktasında meydana gelecek. Kritik bir dönüm noktası sizin için. Hayatınızda artık tamam mı, devam mı dediğiniz, belki kariyerinizle alakalı, medeni durumunuzla alakalı, toplumsal statünüzle alakalı önemli kararlar alıp önemli başlangıçlar yapmaya başlayacağınız bir süreç etkin olacaktır. İçinizde biriken o... E, Baskınanmış enerji, içinizdeki o potansiyel ve çıkaramadığınız e, o yaşam enerjisi artık sizi ciddi anlamda zorlamaya başlayacak. E, sizin arkanızdan dönen işler, sizinle alakalı yapılan planlar, sizin kontrol edemediğiniz, kontrolünüzden çıkan süreçler artık canınıza tak e, dedirtebilir açıkçası ve geleceğinizle alakalı artık e, radikal bir karar alma e, arzusunda olabilirsiniz. Güzel bir e, süreç olsun dilerim. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar, büyük selam burcu aslan olanlar. Koç burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 9. evinde etkili olacak. Ee, özellikle hayatınızda yeni bir döngüye giriyorsunuz sevgili aslan burçları. Hayat görüşünüz değişiyor, inançlarınız hangisi doğru, hangisi yanlış, neyin peşinde ilerlemeliyim, hangi bağlamda ilerlemeliyim gibi temalarla alakalı sorgulamalar yapacaksınız. Geleceğe dair hedeflerinizi, inançlarınızı, hayallerinizi gözden geçireceksiniz ve bu konuda ciddi motivasyonlar sağlayacaksınız. Bu esnada kim dost, kim düşman, kim arkadaşınız, kim değil bunları da keşfediyor olacaksınız. Özellikle çıkacağınız seyahatler, yeni tanışacağınız insanların büyük ilhamları da karşınıza çıkabilir. Mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim. Yine bir ikinci evlilik gündemi Aslan Burçları için söz konusu olabilir. Güzel bir helal süreci olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Koç Burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 8. evinde etkili olacak burada özellikle tabii ki bir takım krizlerden sonra tam bir dönüşüm enerjisini hayatınıza aktive edebileceksiniz mali konularla alakalı destek beklediğiniz veya çözülmesini umduğunuz süreçlerle ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Ee, geleceğinizle alakalı artık bir yol çizmek istiyorsunuz. Size haksızlık yapan, sizi ezmeye çalışan insanlara karşı çok öfkeli olabilirsiniz. Ee, hızlı olmak istiyorsunuz. Artık o krizlerin içerisinden çıkmak istiyorsunuz. Olayları, şartları kendiniz kontrol etmek istiyorsunuz. Bunun için gerçekten büyük bir cesaret ve güç e, sağlayabileceğinizi düşünüyorum. Rüyalarınıza... Pardon, <gülüyor> size bir mesaj geldi. Evet, güzel şeyler olacaktır inşallah. Rüyalarınıza derken güzel rüyalar göreceksinizdir. Sezgilerinize lütfen dikkat edin. Gerçekten eğer yön bulmakta zorlanıyorsanız onların rehberliği çok kıymetli olacaktır diye düşünüyorum sevgili başaklar. Güzel bir yeni ay süreci diliyorum sizlere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Koç burcunda meydana gelen yeni ay... Haritanızın yedinci evinde etkili olacak. Zaten anın haritasında da terazi burcu yükseliyordu. Dolayısıyla video başlangıcında söylemiş olduğum kısmı yaratladıysanız, o kısmın tamamı sizin için geçerli olacaktır. Bir daha geri dönüp dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi yedinci evinizde meydana gelen e, bu yeni ile beraber eşiniz, ortağınız, hayatınızdaki insan, e, onun hayatında yaşanacak büyük bir değişim ve gelişim, bir düzen değişimi, belki bu çoğunuz için evlilik, ortaklık, ortaklıkların fesihidir. E, kadersel bağlar, e, önemli birliktelikler, önemli e, bağ kurma aslında taahhütleri gündeme gelecektir diye düşünüyorum. E, bu noktada yine birçok terazi burcu için ikinci evlilik gündemi, ikinci bahar gündemi söz konusu olabilir. Yargısal meseleleriniz varsa da e, burada e, biraz aslında e, tansiyon yükselebilir. Temkinli olmakta fayda olacaktır. Güzel bir yeni ay olsun dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar. Koç burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 6. evinde etkili olacak. E, bu aslında e, bir düzen değişimi, yeni bir iş belki sağlığınızla alakalı yeni bir gelişme bununla alakalı şifalar size yardımcı olacak e, ilahi ve sürpriz destekler belki de sıfırdan başlayacaksınız düzeninizi kurmaya e, yükselen akrepler zaten e, bu enerjiye çok alışkındırlar e, sürekli küllerinden yeniden doğdukları için yeni bir düzen inşa ediyorsunuz kendinize akrep burçları, tıpkı terazi burçlarına söylemiş olduğum gibi sizin için de video başla o genel anlatım kısmı oldukça kıymetli. Çünkü dolunay haritasıyla yükselen dereceleriniz birbirine benzeşiyor. Güzel bir yeni ay süreci olsun dilerim. Sevgiler. Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Koç burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 5. evinde etkili olacak. Bu birçoğunuz için şanslar ve fırsatları tetikleyecektir sevgili yaylar. Yeni aşklar, yeni maceralar Belki sürpriz çocuk haberleri, çocuklarınızla alakalı güzel gelişmeler ve yaratıcılıkla alakalı kendi potansiyelinizi kendi gücünüzü keşfedebilmekle alakalı da güzel etkiler çalıştıracağını düşünüyorum. Tabi uzun zamandır Mars'ı 7. misafir ediyorsunuz, ilişkilerde ciddi anlamda hırpalandınız, bu açıda özellikle Tabi evlilikte yine bir takım gerginlikler yaşanma ihtimali olsa da sizi mutlu edecek fırsatlar bu olaya belki de çok yoğunlaşmanıza sebep olacaktır. Güzel bir yeni ay süreci olsun dilerim. Sevgiler. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Koç burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın dördüncü evinde haritanın dip noktasında. Gerçekten. Birçok oğlak burcu için sıfırdan sil baştan bir başlangıç taşınma, yer değişimi, ev, toprak, memleket, anne, baba, aile kavramlarıyla alakalı müthiş bir değişim süreci sizleri bekliyor sevgili oğlak burçlarım. Burada özellikle 6. evdeki ekizlerin konta ile beraber tabii yeni bir düzen kurmak biraz sizi zorlayabilir. Destek beklediğiniz yerlerden belki destek göremeyip çok fazla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz ama bir bakıma bu meşguliyet de size iyi gelecektir diye düşünüyorum. Ve sıfırdan başlamanın vermiş olduğu o rahatlık hissiyle beraber de tazeleneceksiniz inşallah. Güzel bir yeni ay süreci olsun dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar. Koç burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 3. evinde etkili olacak. Çok önemli haberler alabilirsiniz sevgili kova burçları. Önemli anlaşmalar, görüşmeler, tanışmalar, konuşmalar, yazışmalar gündemde. Bununla beraber araç alımı satımı gibi da ön plana çıkabileceği gibi kardeşleriniz ve yakın çevreniz, etrafınızdaki insanlar... Zihniniz, zihninizdeki o bulanıklıkla alakalı da aslında hızlı gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Birçok kova burcu için yeni aşk tekliflere heyecanlı başlangıçlar da olacak açıkçası ve kendi potansiyelinizi ortaya çıkarmak adına fırsatları değerlendirmenizi tavsiye ederim. Heyecanlı bir süreç sizin için. Güzellikle gelsin diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Koç burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Ve özellikle kendinizi, değerlerinizi, sahip olduklarınızı, mevcut potansiyelinizi, maddi manevi kaynaklarınızı yeniden e, elden geçireceksiniz. Aslında e, kendi başınızda olmanın büyük bir güç olduğunu, e, kendinize bugüne kadar güvenemediğiniz, cesaret gösteremediğiniz alanlarda aslında ne kadar güçlü olduğunuzu fark ettirecek bir e, yeni ay olacağını düşünüyorum. E, bunun yanı sıra tabi e, İkizler Burcu'ndaki Mars'ın, Sert bir kontağı var e, buradaki e, yeni ay özellikle. Belki de e, harcamalar noktasında temkinli olmalısınız. Cesaret gösterdiğiniz alanlar evet e, güzel olsa da e, fazla risk almama eğiliminde olmalısınız. E, ev almak, satmak, ev kiralamak, taşınmak gibi gündemlerde bir tık daha temkinli olmak yerinde olacaktır. Sevgili balıklar güzel bir yeni ay süreci olsun dilerim. Sevgiler, hoşçakalın. Evet arkadaşlar yeni ay videosu bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olur, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastoleje hesabı veya opikusastoleje.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Esenlik ve mutlulukla kalın. Hoşçakalın.